Arkadaşlar merhabalar, THT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 13. gününün birinci videosundayız. Ne yapıyoruz? Çemberde uzunluğa başlıyoruz. Çemberde uzunlukta kısa bir tekrar yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Evet, kısa tekrarımız sayfa numarası 108 ve 109'da. Klasik soruların çözümleri de 110, 111... 112 ve 113'te arkadaşlar hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde uzunluk şu özelliklere başlamadan önce kısa bir özet geçmek istiyorum. Kısanın da e, özetinin de özetini geçmek istiyorum. Gençler uzunluk yapmak istiyorsanız anahtar kelimelerimiz olacak. Biraz sonra anahtar kelimelerden bahsedeceğim. Uzunluk yapmak istiyorsan 2 çeye dikkat edeceksin. Geometri hangi temeller üzerine kurulmuştu? 1 dik üçgen, 2 benzerlik. Sen çemberde uzunlukta da iki konudan bulmaya çalışacaksın. İlk etapta ki soruların %80'ini dik üçgenden çıkar. 90 dereceyi elde etmeye çalışacaksın. Dik üçgeni elde etmeye çalışacaksın. Mesela dik yamukta dik dikdörtgen oluşturuyoruz ya. O bile karşımıza çıkabilir. Eski bilgilerinle o dik oluşturup dik üçgen oluşturma yöntemini yapacaksın. Birincisi bu. Tabii 90 dereceyi elde edeceksin. 90 dereceyi nasıl elde edeceksin? Anahtar kelimelerle. Biraz sonra anahtar kelimelerden de bahsedeceğim. Baktın dik üçgenden çıkmıyor. Dik üçgenden çıkmıyorsa... Eskiden kuvvet yardımıyla bakın derdik ama kuvvet müfredattan kaldırıldı. Baktın dik üçgenden çıkmıyor. Anahtar kelimeyle falan filan yapamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Benzerlik. Benzerlik içinde tek yapman gereken benzerlikte ne yapıyorsan burada da onu yapacaksın. Ne yapıyorduk benzerlikte? Açıya dalıyorduk. Burada da açıya dalacaksın. Açıya dalınca açı açı açı benzerliği çıkar karşına. Ve açı açı açı benzerliği karşına çıktıktan sonra da tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak olacaktır. Evet özetin özeti bu kardeşim. Bu. Tamam. Çemberde uzunluğa başlamadan önce en etkili silahın neydi? Onu da çok kullanacaksın. Yarı çap. Evet yarı çap uzunluğunun eşitliğini de göstermeyi de unutma. Şimdi anahtar kelimelere gelelim. Dik üçgen yardımıyla yapmanın tekniklerinden bahsedeceğim. Anahtar kelimelerden birincisi. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Amacımız dik üçgen oluşturmak ya. Dik üçgeni 90 derece elde etmek. Buradan 90 derece geliyor zaten karşına. Merkez varsa teğet varsa çek dik. İkincisi merkez varsa kiriş varsa çek dik iki eşit parçaya bölüyor. Üçüncüsü çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir tam olarak değme noktasından geçer. Çember açıda ne yapıyorduk ortak teğet çiziyorduk ama burada merkezleri birleştir. Burada karşına şu doğrusallık çıkar. Burada da dik üçgen karşısına çıkacak merak etme göreceksin. Bunlar iç içe olsa bile merkezleri birleştir ama merkezleri birleştirdiğinde kalmasın değme noktasına kadar götür. Dema noktası merkezler doğ doğrusal oluyor bunu da unutma. Sonra dördüncüsü, evet, teğetler birbirine eşit. Arkadaşım şu teğet, şu teğet birbirine eşit. Ama ben burada teğetler dörtgenden bahsetmişim. tamam. Şu teğet, şu teğet eşit, şu teğet, şu teğet eşit, şu teğetle de şu teğet eşit. Teğetler dörtgeninde de bak ne oluyor? Dikkat et, şuraya AA dersen, buraya BB dersin. Yok. Buraya AA dersen, buraya BB dersen, şuraya CC dersen, buraya da DD dersen. Hocam şurası karşıtlı kenarlar toplamları A artı b artı c artı d. Buradaki karşıtlı kenarlar toplamları da A artı b artı c artı d yaptı. Yani teğetler dörtgeninde karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Yani AB artı BC, AB artı CD, şu D olacak, neye eşit? BC artı AD'ye eşit olacak. BC artı AD'ye eşit olacak. Tamam Ama anahtar kelimeler. Merkez teğet çektik. Merkez kirişi çektik. Çemberler birbirine diyorsan merkezleri birleştir. Teğetler birbirine eşit 4. Bir de en etkili silahımız da yarı çap. Bunu unutma. Yarı çapı da çiz. 5 tane temel bilgiyle çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Ama dik üçgende de elde edeceksin. Bak bu yorum mesela. Şimdi OE ile OF birbirine eşitse. Kardeşim Çemberin merkezi kirişe yani şu OE ile OF birbirine eşitse, şununla şu birbirine eşitse, çemberin merkezine eşit uzunlukta olan kirişler birbirine eşittir. İspatı çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şunu şöyle çizersem burası yarıçap ya. Hocam bu da burası da yarıçap. E R kare S'in karesi çizginin karesine eşittir. R kare S'in karesi çizginin karesine eşittir. E burası çizgiye çizgi, burası da çizgiye çizgi. Bunlar eşit oldu. Sonrası yorumdur. Yani burada ne geldi? OE ile OF birbirine eşitse AB ile CD de birbirine eşit olacak. Şu D diyelim şuraya. Sonra OF ile OE birbirine birbirinden küçükse yani bak dikkat et kiriş çapa doğru yaklaştıkça daha da ne oluyor? Büyüyor. Çünkü en büyük kirişimiz nedir? Çaptır. Çaptan uzaklaştıkça ne oluyor? Daha da küçülüyor. Bu da yorumdur aslında. Bu yorum gücünde sen kaçacaksın. Burada OF OE'den daha küçükse çapa daha yakındır o zaman bu daha büyüktür. Şu AB kirişi daha büyüktür. AB büyüktür. CD diyeceğiz dostlar. Tamam. Yorumdur bu. Şuna geldik. A noktasından geçen en uzun kiriş. Arkadaşlar çemberin içindeki bir A noktasından geçen en uzun kiriş çaptan geçendir. Yani merkezden geçendir. O da nedir? Çaptır. Peki A noktasından geçen en kısa kiriş nedir? Ayrı bir çember, çemberde göstereyim. En kısa kiriş de arkadaşlar şudur. Tam oradaki nokta orta nokta olduğunda. Bak buna da dikkat et bu da karşısına çıkabilir. Bunun ispatını zaten konu anlatımında biz yapmıştık. Bu da önemli. En uzunu çap en kısası da tam o nokta orta nokta olacak şekilde çizilen kiriştir. Tamam. Çemberlerde teğetler. Arkadaşlar ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Sebep uzattın uzattın. Hocam bunlar birbirine eşit. E, bunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit oluyor mu? Oluyor. İspatını hemen yaptık. Şu iç işte teğet uzunlukları da birbirine eşit. Niye? Teğet teğet eşit. Teğet teğet eşit. Otomatikman şu... AD ile BC'de ne olmuş oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Yani şurada ne oldu arkadaşlar? AB ile CD birbirine eşit. Burada ne oldu? Burada da AD ile BC birbirine eşit oldu arkadaşım. Tamam. e evet, çemberde T'lerde bunlar. Şimdi bunlarla ilgili formüller var. Formüllere gerek var mı? Mesela şununla ilgili. Yok efendim O1 O2 uzunun karesi R1-R2'nin karesi artı X'in karesi şeklinde formül var. Gerek yok. Bu şekilde ortak teyit çizildiği zaman merkez teyit çektik merkez teyit çektik yapıp dik üçgen oluşturacaksın dik dörtgenle. Pisagor karşına çıkıyor. Bak burası R1 ise burası da R2 ise dik dörtgen oluşturudun. Burası R2 ya. Buraya da R1 eksi R2 kaldı. E burada Pisagor uygularsak O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir ne oldu? R1 eksi R2'nin karesi artı şuradaki uzunluk. Bu uzunluk da buraya eşit değil mi? Şunlar birbirine eşit. Artı AB'nin karesine eşit oldu. Yani ortak dış teğet uzunluğunun karesine eşit oldu. Peki iç teğet olduğunda da yine aynı şekilde. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam burası R1 burası R2. Dikdörtgeni bu sefer dışarıda oluşturdun. Amaç üçgen oluşturmak. Çünkü merdiven şekli oluyor burada. Dikkat et niye merdiven şekli oluyor? Şu teğet şu ortak teğet bu da böyle. Şu şekilde dik olunca siz bu uzunluğu bulurken ne yapıyordunuz? Dikdörtgeni dışarıda oluşturuyordunuz. E, aynısı. Bak şöyle bir şey var. Zikzak merdiven şekli. E bu uzunluğu için içine katacaksak eğer ne yapacağız? Dikdörtgene karşılık getireceğiz. O dikdörtgene karşılık da dışarıda oluyor kardeşim. Bak dikkat et. R2 ise R2 oldu. Sonra O1-O2 uzunluğu burası. Sonra burası da iç teğet uzunluğuna eşit. Yani buradaki uzunluk da AB'nin uzunluğuna eşit. Yani buradan ne geliyor? O1-O2 uzunluğunun karesi eşittir. R1 artı R2'nin karesi artı A, B'nin karesi diye formül çıkıyor. Sizce bu formülü ezberlemeye gerek var mı? Yok. Şahsen ben bu yaşıma kadar ezberlemedim. Bir tek lise 2'de ezberlemeye çalışmıştım. Bizim zamanımızda lise 2'deydi galiba bu konu. Lise 2'de de ezberlemeye çalıştığımda, sınavda çıktığında da yapamamıştım. O zamanlar mantığını bilmiyordum. Siz de mantığını bilmeyin. Daha doğrusu mantığını bilin. Formülü bilmeyin kardeşim. Tamam. Evet şöyle. Şu Ortak dış teğet çizildiğinde kesim noktalarından birleştirdiğin zaman burada kaçı 90 derece. Niye açıyla ilgili bir muhabbet var ya ortak teğet çizecek olursak bak ortak teğet çizecek olursam t, t eşit hocam t teğet eşit muhteşem şu çıktı o yüzden burası 90. Yani ac uzunluğuyla neresi bc uzunluğu ne olmuş oldu arkadaşlar dik olmuş oldu. Bunu da bilmenize gerek var mı yok. Bunu da bir soru tipi olarak düşünebilirsiniz. Kural olarak bence ezberlemeyin. Şu daha öncesinde ispatlamıştık çemberde açıda. Teğet teğet olunca merkezden geçince ne oluyor da açıortay. ortay. İspatta merkez teğet çektik merkez teğet çektik. Hocam şunlar birbirine eşit. E, kollara çizilen dikmeler açıortayda eşittir. O yüzden açıortay oluyor. Şu teğet teğet uzunlukları da eşit ya da açıortayda kollar kollara çizilen dikmelerin de eşit olduğunu bilip sonrasında zaten biz üçgen bilgisiyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Evet çemberlerin birbirine göre durumları. Daha öncesinde iki çember birbirine teğet olduğunda ne yapmıştık arkadaşlar? Demiştik ki merkezleri birleştir. İki çember birbirine dıştan teğitse O1 O2 uzunluğu neye eşit? R1 artı R2 eşit. Ezberleme. Kendin mantığı kendi bulabilirsin. E burada O1 O2 uzunluğu neye eşit? Bak burası R1 değil mi? Evet. O1 O2 uzunluğu neye eşit? İki çember içten teğetse eğer R1 eksi R2 bana burayı vermez mi? Evet R1 eksi R2 eşittir. Ezberleme kardeşim. Kendin bunu şekilde zaten yorumlarsın. Bir de en ilgincime giden şu. İki çemberin dik kesmesi. Dik kesen çemberler. Kardeşim nasıl oluyor bu? Merkezleri böyle kesişim noktalarına getirdiğin zaman aradaki açı 90 derece demek. Ya da aşağıdakine doğru getirdiğin zaman kesişim noktalarına getirdiğin zaman buradaki açı 90 derece demek. Çemberlerin dik kesmesi, yayların dik kesmesi değil yarı çapların dik kesmesi anlamında oluyor. Yani burada e, O A, O 1, A ve O 2 açısının Kaç derece olduğunu söylüyor. 90 derece. Yani burada yarıçaplar arasındaki açının 90 derece olması tanı olarak tanımlanıyor. İki çemberin dik kesmesi. De arkadaşlar, hani böyle bir şey gördünüz var? Hocam iki çember dik kesiyor. Şurada kaç 90 derece mi? Böyle bir şey yok. Merkezlerden şöyle geldiğin zaman merkezlerin yarıçaplar arasında kaç 90 derece oluyor? Buna da dikkat et, lütfen. Evet gençler, özetin özetini yaptık. Şimdi özeti yaptık. Sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. O merkezi çeyrek çemberde 10, 14, 12 verilmiş. Yani aslında bize yarı çap uzunluğu verilmiş. Kaç? 26. En etkili silahımız zaten yarı çap. Yarı çap uzunluğu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Peki bizden ne isteniyor? CD eks F isteniyor. CD ye yoğunlaşalım. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap. E, al sana yarı çap. Yarı çap çizince karşımıza bir dik üçgen çıktı mı? Burada çıktı. Ama yarı çap çizmeyele kalmasın. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 26. Hocam burada 10 ve 26 var. 2'nin 5 katı. 2'nin 13 katı. E uzağın burası da ne olacaktır? 2'nin 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 katı olacaktır. Yani CD'yi 24 bulduk. Eksi E, bakalım. E, bakalım. E, uzunluğu da E, ait yine en etkili silahımız. Yarı çizecek olursak eğer ki çizdik. Hocam burası da 26'ydı. E burası kaç? 24. Şimdi 26 ve 24'te özel bir üçgen var mı? Var. Bu 2'nin 13 katı. Bu da 2'nin 12 katı. 12, 13. 5, 12, 13. 2'nin 5 katı olacak. Burası da 10 olacak. Yani EF' de 10 çıktı. 24 eksi 10'dan cevap ne çıktı o zaman? Edremit çıktı. Birinci soru edremit olduğu oldu. Geldik ikinci soruya. Çeyrek çember verilmiş yine. Çeyrek çember. Burası 90. Merkez var. teğet var. Ne yapıyoruz? Çekdik. Evet anahtar kelimeyi kullandık. Aa, bu yarı çap. Bir de diktendik çizildi. Öklit r kare eşittir 4 çarpı 9 değil mi? Evet. 4 kere 9 36. r kare 36 ise r'yi buradan 6 buluruz. Yani cevap akçay oldu. Geldik şuraya. Yorum sorusu. Yarıçapı 8 olan O merkezli çemberde CD kirişi AB kirişine daha yakındır. CD AB CD kirişi merkeze AB kirişinden daha yakındır. O zaman CD kirişi daha yakınsa merkeze CD AB'den daha da ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. CD büyüktür AB diyebiliriz çünkü merkeze daha yakın daha büyük oluyordu. E, CD'yi bize 3x eksi 1, 3x artı 1 vermiş, burayı da x artı 1 vermiş, değil mi? Burası 3x artı, x artı 5 verilmiş, burası, burası da 3x artı 1 verilmiş. E, o zaman CD yani 3x artı 1 büyüktür x artı 5 olacağından 2x büyüktür 4 yapar ve x de büyüktür 2 yapar. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor hocam. 2'den büyük değerler mi? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye gider mi? Dur. Dur. Bir de onu yapalım. Yarıçapı kaç vermişti bize? 8. Hocam yarıçap 8 ya. Hop şöyle. Burası kaç yapar? 8 burada. 8 burada 16. Şimdi bu yakınlıktan bahsediyor. Ne kadar yakın olursa olsun 16'dan küçük olmak zorunda değil mi arkadaşlar şu? Büyük olan bu ya. Bunu yorumlayalım. Evet hocam. E, merkezinden geçseydi 16'ya da eşit olurdu. O zaman 3x 1'in küçüktür 16 olduğunu söyleyebilirim. 3x küçüktür 15 olur. X de küçüktür 5 mi gelir? Evet. X 2'den büyük. 5'ten küçük. Yani X'in tanım aralığı ne oldu? 5 ile 2 arasında oldu. 3 ve 4 değerlerini alır. Toplamı da kaç yapar? 7 yapar. Örnek 3. Ceyhan oldu. Geldik örnek 4'e. Merkez var. Kiriş var. Çek. Dik yapacağız değil mi? Yaptık. Hocam 2 eş parçaya bölecek. 8'i 2 eş parçaya bölecek diyeme sakın. Çünkü 8'i değil. Bütün kirişi 2 parçaya bölecek. onu 2 parçaya bölecek. 5, 5, 3 kaldı buraya. 3, 5, 3, 4, 5, üçgeninden 4 yaptı burası. Çemberin yarıçapı isteniyor. isteniliyor. En etkili silahımız yarı Cevap, Al sana yarıçap. Pisagor. R kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesinden dolayı. R kare de 16 artı 25'ten 41 çıkar. Ve R'yi de böylelikle kök 41 olarak buluruz. Evet dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Yarı çapkaç 6 kök 2. Hocam burası da 6 kök 2. Merkez var. Kiriş var. Hatta kirişin uzunluğu 12. Çektik. Hocam 12 2 12'yi keş parçaya bölecek. Yani 6'ya 6. Burası da 3 mu oldu? 6'ya 6 kök 2. Şuradaki dik üçgende kök katı olduğu için ikisi kenar dik üçgenleri burası 6 yapar. E Buradaki dik üçgende de şöyle 90 derece var ya 3 var 6 var. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 3 kök 5 çıkar. Yani cevap balık esir çıktı. Örnek 5'te. Geldi görnek 6'ya. AC uzunluğunu 6 vermiş. BC uzunluğunu 7 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. AD kaç santimetredir diye soruluyor. X soruluyor bize. Hocam teğet teğet birbirine eşit X. Buraya 8 eksi X kaldı. teğet birbirine eşit 8 eksi X. Tamam 6'ydı. 6 eksi X. Hocam teğet teğet birbirine eşit 6 eksi X oldu burası da. A toplam burası. 8 eksi X ile 6 eksi X'in toplamı 7 değil mi? Evet. Bu 8 6 daha kaç yaptı? 14. 7'yi buraya attım 7. 14 7'den Eksi -2x'i de öbür tarafa 2x diye geçirdim. Böylelikle x de 7/2 mi oldu? Evet. 6. soru Denizli oldu. Geldik 7'ye. Hocam merkez var, teğet var, çevrelik yapsak mı? Dur, yapmadan önce bak teğet teğet uzunlukları var burada. Onları bir kullanalım. Yarıçap uzunluğu 6 ve ABCD de bir kare verilmiş. Yani karenin bir kenarı kaç yaptı? 12. Hocam şu teğet şu teğet uzunlukları birbirine eşit. Genelde küçük bu teğetler kaçırılıyor. Dikkat edin. Bizden BF uzunluğu isteniyor zaten. X diyelim. X. Aa hocam bu arada burası da 12. Bu da teğet. Bu da teğet. Bu da 12. Hocam tamamı 12'ydi E burası da 12 olduğundan buraya 12 eksi x kaldı. Bak ek çizim yapmama gerek kalmadı. halihazırda hazırda bir dik üçgen var. Dik üçgen çıkmasaydı ek çizim yapardım belki. Merkez teğet çektik falan. Şurada bir Pisagor yapacağız. Dik Hipotenüs uzunluğu 12 artı x'in karesi eşittir. 12 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. 12 varsa hisset kardeşim ama hissetmede 12 biraz tehlikeliydi. Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 20. Bakalım 5 12 13 sağlanıyor mu? X yerine 1 koysam sağlamadı. 9 12 15 sağlıyor mu? X yerine 3 koyarsam burası da 9 oluyor mu? Oluyor. X'i sen burada da zaten 3 bulursun. BF'nin uzunluğu soruluyor bize cevap böylelikle Akçay çıktı örnek 7'de Geldik örnek 8'e Arkadaş Kiriş var burada Merkez var kiriş var Yok da merkez belli çember çizilmiş Çektik Merkez var teğet var çektik Merkez var teğet var çektik Hocam çok yek çizimi yapıyoruz Hayır bunlar anahtar kelime olmazsa olmazın Hocam 90 90 90'sa Burası da 90 yaptı Onken yukarısı da ondur. Dikkat dikkat. Bu yarı çap. Hocam burası da ondur. Bu kirişli ikiye parçaya böldü. Altıya altı. E hocam burası onsa burası da on değil mi? Evet. Ke uzunluğu ne oldu? Dört oldu. Bak Egehan uzunluğu. Dört artı. Ece uzunluğu isteniyor. Ece'yi de bulacağım. Bulurken de ne yapacağım? Dik üçgene karşılık getireceğim. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Çizdim şuraya yarı çapı. Hocam yarıçap uzunluğu da 10'du. Hop 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. 8 kenar burası da 8 mi yaptı? Evet. AC'yi e, de 8 bulduk. 8 art 4'ten cevabı kaç bulduk? 12 bulduk. Örnek 8 Denizli. Geldik örnek 9'a. Teğetler var arkadaşım burada. Şu teğet, şu teğet uzunluğu birbirine eşit mi? Eşit. AC'ye 12 vermiş, burası da 12. Aynı zamanda bu teğetler de eşit, bu teğetler de eşit diye mi? Evet. Bizden de BCD üçgenin çevresi soruluyor. Bak, x ken x. Buraya 12 x kaldı. Şuraya y dersem burası da y, e burası da 12 eksi y kaldı. Şimdi bunun çevresi isteniyor. Çevre neye eşit olacak? x artı y artı 12 eksi y artı 12 eksi x yapar. x'ler nanay, y'ler nanay, e 12 artı 12 der, şi nanay yavrum, şi nanay deriz. Ve cevabı denizli buluruz. Örnek 9 denizli oldu. Geldik örnek 10'a. Evet, çemberlerin yarıçapı 5 ve 3 verilmiş x isteniyor. Hocam merkezleri birleştirmiş zaten burada. İşimizi kolaylaştırmış. Peki merkez var teğet var. Çek dik. Merkez var teğet var. Çek dik. Yapınca bunun yarıçapı 3. Bunun yarıçapı 5. E hocam amacımız dik üçgen oluşturmak. Bak dik yamuk çıktı. Çok fazla karşımıza çıkar dik yamuk. Ne yapacağız? Dik dörtgen oluşturacağız. Hop oluşturduk şöyle dik dörtgeni. X ken X. Üçgen 3. Buraya da 2 kaldı. Ve Pisagor. Burası 8. 8'in karesi eşittir x'in karesi artı 2'nin karesinden dolayı 64'ten 4 çıktı 60 x kare eşittir 60 x de böylelikle kök 60 çıkar. Kök 60'ta nedir? Hocam 4 çarpı 15 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabınız 2 kök 15 çıkar kardeşim. Örnek 10 edremit oldu. Geldik örnek 11'e. İşimizi kolaylaştırmış merkez t çektik merkez t çektikleri yapmış 90 dereceler var. Bir de Ali Bey uzunluğunu 15 vermiş. 90 dereceye karşılık getireceğim. Nasıl? Merdiven çekim var. Dikdörtgen yapma. En güzel. En güzel dik üçgen yapma yöntemi. Ya aşağıda dikdörtgen yap. Ya da yukarıda dikdörtgen yap. İstediğin yerde yap. Ben hadi yukarıda yapayım. Hocam dikdörtgen yapınca 5ken 5 beş, şurası 15ken 15 e burası 8. Burası 15. 8 15 17 üçgeninden cevabı 17 bulurum ama benden iki çember arasındaki en kısa mesafe isteniyor. İşte tam burası isteniyor. Bunun yarı çapı 5'te, bunun yarı çapı 3'tü. Hocam buraya da x diyelim. 5x ve 3'ün toplamı 17 olacak. X de böyle kaç buluruz? 9 buluruz. Yani kaçıncı soru? Örnek 11, 9 yani denizli çıktı. Geldik örnek 12. Şimdi burada ne var? BE uzunluğu 13, DC uzunluğu 5. Arkadaş, şu teğet, şu teğet uzunlukları da birbirine eşit mi? Eşit. Benden zaten AB isteniyor. X dersem burası da x. A, hocam şu teğet şu da teğet. Bunlar da birbirine eşit. Yani X artı 5 eşittir 13'tür. Ve X de böylelikle 8. Yani örnek 12 denizli. Geldik örnek 13'e. Merkez var teğet var çektik. Merkez var kiriş var çektik. Anahtar kelime gözünüz kapalı. Soruyu görür yapmaz gereken budur. Hocam yarıçap 6. 6 çok güzel. Sonra şunlar paralel verilmiş. O zaman bu bir dikdörtgen oldu. 90, 90. Hocam 6 iken burası da 6. AC uzunluğu isteniliyor bizden. AC. Tamam. Şuraya kadar kısmı belli. Aa hocam merkez giriş çektik oldu. Şurayı da bulabilirim ben. Nasıl bulabilirim? En etki silahım. Yarı çap. Haydi çiz yarı çapı. 10 burası. 6, 10. Ne üçgeni? 8. Hocam burası 8. Burası da 8. Toplam burası 16. E burası da 16 ise buraya da ne kaldı? 8 kaldı. AC isteniliyor bizden. AC uzunluğu da 8 8 8'den 8 artı 8 artı 8'den kaç yapar? 24 yapar. Evet örnek 13. Ceyhan çıktı. Geldik örnek 14'e. Merkez var. teğet var. Ç. Diki yaptık mı kardeşim yaptık. Bunun yarı R. Bu da R. Aa hocam bu da R. Aa büyüğün yarı 2R. O zaman burası da 2R. Ve burada bir pisagor. Şurası kaç? 3R. O zaman 3R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 18'in karesi. Açmıyorum bunu. E, 9 r kareden r kare çıkınca 8 r kare çıktı. 18'in karesi de 18 çarpı 18 ya sadeleştirme yapacağım ya çakallık yapıyorum. 2'ye bölsem kaç çıktı? 4. 2'ye bölsen 9. Bir daha 2'ye bölsen 2. Bir daha 2'ye bölsen 9. Yani buradan 2 r kare eşittir 81. Buradan her iki tarafın karesi kökünü alırsam kök 2 re neye eşit oldu? 9a. dc uzunluğu isteniliyor bizden. Hmm. Hmm. He. R'yi bulmamıza gerek yokmuş ki arkadaş Ben de kaptırdım Gidiyorum valla kusura bakma Silmeyeceğim de çünkü sen de bu hatayı yapıyorsun Bu hatayı gör Arkadaş benden X istenliyormuş R'yi bulmama gerek yok ki O zaman X'e yoğunlaşacağım X'e nasıl yoğunlaşabilirim Çapı gören çevre açı Aa, Benzerlik çıktı bak İşimiz çok kolaymış aslında En azından burada R'yi bulmanın da R'yi bulurken de bu şekilde hamle yapacağınızı da Bilmiş oldunuz Evet gördünüz. Benzerlik çıktı. Burada 3'e 1 olan var. E burada da 3'e 1 oran olacak. Yani burası bir xg. Burası da 3x olacak. 3x 18 ise x kaç çıkar? 6 çıkar. Örnek 14. C han oldu. Geldik örnek 15'e. T'ler dörtgeni. 3 verilmiş 10 verilmiş. Neresi 10 verilmiş? BC uzunluğu 10 verilmiş. Peki. Alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi çemberin merkezi burası olsun. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam 90 burası 90 burası 90 burası burası da 90. A, dikdörtgen çıktı. Üçgen 3. Üç, yarıçap 3. Burası da 3. E o zaman burası da 3. Hatta kare çıktı. Merkez teğet çektik. Burada da yapsak. Hocam burası da 3. E burası 3 ise burası da 3 üç oldu. 3 ise burası da 3 oldu. Sonra bizden alan isteniyor. E hocam alt taban artı üst taban. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Gençler şimdi Hiç ben şunu bulmaya çalışmayayım Şurada da bir dik üçgenden x'i falan bulabilirim ama e, Buraya x deyip buraya x deyip Dikkat et bunun tamamı olsa Buraya 10-x kaldı Hocam buraya da 10-x kalacak E x ken burası da x deyip Buraya da 10-2x deyip Burası da 9 Pisagor bağıntısından işlem yapabilirim ama gerek yok Niye? Bak şimdi şu diki çizmeme gerek yok Niye? Buraya x dersen burası da x 10-x'e burası da 10-x mi? Evet yamuğun alan isteniyor Alt taban artı üst tabanda x'ler gidiyor. Alan 3 artı 10 eksi x artı 3 artı x. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik 6 bölü 2 sonuca götürür beni. x'ler ay? Yukarısı 16 yaptı. Şunu da sadeleşti. 3 16 çarpı 3 de kaç yapar? 48 yapar. Cevap 48 oldu arkadaşlar. Örnek 15 c han çıktı. Evet çemberler birbirine değiyor. Ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Bunun merkezi burada olsun mesela. Merkezleri birleştir. Bunun yarı çapı. çapı 12 olduğuna göre 6'ya 6. Burası 8 verilmiş. Bak burası da 6. E hocam burası da 8 ya. 6, 8 dik üçgen hala hazırda karşıma çıktı. Burası 10 olacaktır. E hocam burası 10. 6'sı buradaysa burası 4. Yarı çap 4. Burası da yarı çap 4. E üst taraf kaçtı? 12 idi. Alt taraf da 12 olacak. E 4'ü buradaysa. X'e de kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Örnek 16 Ceyhan çıktı. Geldik örnek 17'ye. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Hocam burada da merkezleri birleştirelim. Çok güzel. Merkez var, teğet var, Çek dik yapabiliriz burada. Tamam anahtar kelimeleri kullandık şimdi. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen. Dikdörtgenin uzun kenarı 16 verilmiş bu arada. Hocam bu yarıçap, bu da yarıçap. E r çünkü dikdörtgenden dolayı r'ken burası da r oldu. Burası da r oldu mu? Oldu. E hocam burası da r, r ise, bu uzun kenarda da 16 ise yarıçap dediğimiz kaç çıktı? 8 çıktı. Yani şurası 8. Hocam bu da yarıçapı 8. Buna ben küçük r diyecek olursam ya da a diyecek olursam burası da a, burası da 8. Hocam bak x kenar çıktı. X kenarda şöyle kenar ortay nedir? Yüksekliktir. E hocam burada bir dikdörtgen karşımıza çıktı. Yani bu da doğrusal olmak zorunda. Bunun devamı zaten dik olacak. Buradaki noktadan buraya çizilen dik de burada. O yüzden doğrusal dik dörtgen çıktı karşımıza. Şurası da A mı? A. Sonra bunun tamamı 8'di. Buraya da 8 eksi A kaldı. Hocam şurada bir pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. Yani A 8'in karesi eşittir. 8 eksi A ve 8. 8 eksi A'nın karesi artı A'nın karesi. 8'in karesi diyeceğiz ve pisagor bağıntısı yapacağız. Gerçi 8 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 6, 8, 13 kendir. A yerine 2 yazınca burası da 6 oluyor mu? Oluyor. A'yı burada böylelikle 2 bulduk. Küçük çemberin yarıçapı isteniliyor. Küçük çemberin yarıçapına da A demiştik. Cevap o zaman ne çıktı arkadaşlar? Cihan çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Anahtar kelimeleri kullan kardeşim. Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik. Hocam çok ek çizmiş. Ya bu ek çizim değil. Bu anahtar kelime. Tamam. Çizmi, çizdik dikmeleri şöyle 90 90 90 burası da 90 olacak hocam burası re burası re bir dikdörtgen hatta Ryken re reyken re bir kare çıktı burada da hocam bu da bir kareydi re artı bir hatta reyken burası da re buraya bir kaldı değil mi re artı bir olduğundan hocam merkez giriş çektik de e, birken o zaman burası da bir mi yaptı evet sonra burası da zaten re artı birdi Hocam r'si buradaysa buraya 1 kaldı. Çünkü kare R artı 1. E o zaman burası 1 ise burası da 1 mi yaptı? Evet. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Hocam burası kök 2 yaptı. A bu yarıçap kök 2. Yani r'yi kaç bulmuş olduk arkadaşım? Kök 2 bulmuş olduk. Cevap akçay oldu örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. Aşağıdaki ayna bir dikdörtgenin üzerine bir daire parçasının yapıştırılmasıyla evet dikdörtgenin üzerine bir daire parçası yapıştırmışım. Yukarıda verilen ayna da dairenin merkezi AB üzerindedir. AB üzerinde bir yerde dairenin merkezi var. Şuradaki bir yerde. CD 100. Yani şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şöyle bir yer diyelim mesela. Hop dairenin merkezi burada. Hocam dairenin merkezi burada ya. Merkez gelişçiye ektik. İki eş parçaya böldüm burayı. Böldü. Şuradaki uzunluğu 10 vermiş. Onu kullanacağım. Bunun devamını getireyim. Burası kaç yapacak o zaman? 10 yapacak. CD'yi de 100 vermiş bize. CD de 100 ise hocam burası o zaman 50'ye 50 midir? Evet. Şuraya bir A dersem bak bak bak bak bak A artı 10 burası. Burası da A artı 10 mu olacak? Evet. Çünkü yarı çap uzunluğu A artı 10. Burası da A artı 10. E ne çıktı burada? Pisagor. A artı 10'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 50'nin karesi deyip işlem işlem işlemde A'yı bulabilirsiniz. Ya da 50, hocam sayı çok büyük. 5 gibi düşünsen, 5 12 13 mü acaba? Ya da 5 12 13'ün 10 katı mı acaba? Buraya ben 12'nin 10 katı 120 dersem, burası 120 iken burası da 130 yaptım mı yaptı? Evet, 5 12 13'ün 10 katı oldu. Yani yarıçapı kaç çıktı arkadaşlar? 130 çıktı. Bizden de zaten dairenin yarıçapı isteniliyor. Cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Yani yine hissettik. Özellikle çemberde uzunlukta hissetmeli sorular çok çıkıyor. Lütfen dikkat et. Örnek 19 Akçay oldu. Geldik örnek 20'ye. Ne diyor bakalım? Şöyle bir katlama yapılmış. Katlamayı açacağız. Tamam açtık. Açtığımızda da bunun simetriyi hop şurada değil mi arkadaşım? Burada. Şimdi katlama da şu şöyle katlanmış da bu buraya gelecek böyle. Şekilde verilen AB çaplı. yarım daire CD ve AB birbirine paralel. Aklında bulunsun paralel. Peki. Daha sonra iki katlı kısmın içine M merkezli en büyük çember çiziliyor. En büyük çember olması demek Şurada tam ortada, tam bunun tepe noktasına geldiğinde ve buna teğet olduğunda demek. Tamam. Yani bu tepe noktası burada. Bunun en tepe noktası burada. Bunun da en tepe noktası burada olacak. En alt noktası da ya da. Ali Bey uzunluğunu 40 vermiş. Hocam yarıçap kaç çıktı? 20 çıktı. CD uzunluğu 32 demiş. Şimdi gençler, burası tam böyle ortada olunca en büyük çember olur, değil mi? Tam buraya da şey yapacaksa. O zaman burası ortada Burası 32 verilmiş. Yani bunlar 16 16 mı oldu? Evet. Şimdi ben bunun simetriğini alırken dikkat. hop şu şekilde yol alacak. Dikkat edersen. Hocam burası taraya burası taraya. Aynı şekilde burası taraya burası taraya. Şimdi burada bu simetriyini alırken bu şekilde olacak ya. Aynı zamanda bu noktanın bu doğru göre simetri olduğu için burası 90 derece olmak zorunda. E, dik tavanı keş parçaya böldü. Nerede bu? Merkezden gelince. O zaman bunun merkezinde tam bunun uzantısında olmak zorunda değil mi? Kesinlikle. Ve yarı çap kaçtı? 20 idi. E burası da 20. Hocam en etkili silahımız yarı çap çizmekti. Bak şimdi şu kirişi şekil karışmasın diye burada çiziyorum. Bu keriş 16. Burası da 16 ya. En etkili silahımız yarı çap. E burası da 20. 16 20 ne üçgeni? 12 16 20'den buradaki uzunluğu 12 olarak buluruz. M merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi tamam. Tamam burada da yapabilirdim ya. Şurada yapayım daha rahat göreceksiniz. Burası 20 mi? 20. Hocam 16 20. Burası ne yaptı? 12. Çemberin yarıçapı kaç? 20. E çemberin yarıçapı 20 olduğuna göre burası da 20 olacak. A 12'si buradaysa buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Hocam 2r 8 ise r'yi de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Yani cevap balık kesir çıktı 20. soruda arkadaşlar. Gençler. Güzel soru. Katlamalar. Artık katlamaları yeni nesilden almıyoruz bile. Çünkü son 12 yıldır 12 yılın 11 tanesinde sordu zaten adamlar. Ya da 10 tanesinde sordu zaten adamlar. Biz buna alıştık artık katlamada değil mi? Evet örnek 20. Balıkesir çıktı. Ve böylelikle yeni nesil sorulara başlayacağız. Olayı bitirdik arkadaşlar. Yani 13. gün ilk videoyu böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda 13. gün ikinci videoda çarpperde uzunluğun Yeni nesil sorularında. Çok güzel sorular yine bizi bekliyor arkadaşlar. Göreceksiniz. Yeni nesil sorularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.